Evet arkadaşlar, yeni bir video ile daha sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda göz tembelliği ve göz hakkında okumakla ilgili doğru bilinen yanlışlarla bakacağız. Hemen başlayalım vakit geçirmeden. Hemen bir yanlış okuyalım. Çok kitap okuyunca göz daha çok bozulur. Bu yanlış arkadaşlar. Çok kitap okumak gözü bozmaz. Entelektüel düzey yüksek kişilerde myopi sıklığı daha yüksek görülse de bilimsel olarak ispatlanmış bir bağ yoktur. Başka bir yanlış az kitap okumakla veya gözlük takmakla direnmekle yakın gözlük numarasında artış durdurulabilir. Arkadaşlar bu yanlış. Yakın numaradaki artış onun uyum yapan adalelerdeki yaşlanma ile ilgilidir. Saçlarının beyazlaması gibi önüne geçmek mümkün değildir. Başka bir maddeye bakın. Göze çayla pansuman yapmak yanlıştır. Göze çayla pansuman yapılabilir. Demlendikten sonra uzun süre beklemiş çayın içine antiseptik maddeler oluşur. Demlendikten sonra uzun süre beklemiş çayın içinde antiseptik maddeler oluşuyor. Bunlar neredeyse bir antibiyotik görevi görür. O yüzden göz arpacığı, kirpik bir iltihabı ve göz lenzesine çayla pansuman çok iyi gelir. Akşam denlenmiş çayı bekletip sabah pansuman yapmak en doğrusudur. Arkadaşlar bunu ben daha önce de zaten anneannemden, babaannemden duymuştum. Demek ki bakın doğruymuş. Göz altlarında oluşan morluklar. Onlardan kurtulmak için hemoroid kremleri işe yarar. Aman arkadaşlar bu yanlış. Hemoroid kremlerinin damar büzücü etkisi vardır. Tıpkı göz damlası gibi. Gözünüz kızarır. Damlayı damlatırsanız ve gözünüz bembeyaz olur. Yalnız bu kremleri kullanmaya başlarsanız devamlı sürmeniz gerekir. Çünkü siz damarı büzdükçe damar açılacaktır. Yani hemoroid kremine bağımlı kalabilirsiniz. Buz komple kompleksi. Buz kompleksi arkadaşlar. Buz koymak diyor bakın. Göz altı morluklarını giderir. Yani buz kompleksi kullanmanızda fayda var. Başka bir yanlış. Çok okumak, çok çalışmak gözü bozar. Gözün temel işlevi görmekti. Dolayısıyla göz asrı görevini yaparken zarar görmez. Yeter ki bu sırasında da ışık. Yani okurken veya bakarken ile ışık, lazar ışığı, demir kaynağı gibi güçlü ışıklara maruz kalmasın. Koyu renk gözler ışığa çok hassastır. Bakın bu da yanlış. Tam tersi açık renk gözler, koyu renk gözleri oranında daha az pigment içerdiğinden ışığa karşı daha hassastır. Açık renkler daha hassasmış arkadaşlar. Uzun süre bilgisayar karşısında çalışmak gözü bozar. Bilgisayardan yayılan ışınların göze zararı yoktur. Gözün kırma kusuru olan kişilerde kızarıklık, ense ve baş ağrısından olabilen bilgisayar sağlıklı göze negatif etki etmez. Ha, göz bozuksa demek ki etki ediyor. Sağlıklı göze etki etmezmiş. Negatif etki etmezmiş. Yine bir yanlış A vitamini gözü kuvvetlendirir Bol havuç yemek görmeyi keskinleştirir Bu yanlışmış arkadaşlar Sadece yaşlılarda makula Dejenasyonunun önlenmesinde A, C, E vitaminleri ile Çünkü ve bakır minerallerinin Faydalı olduğu kanıtlanmıştır Yani A vitamini ile ilgili Yaşlılarda belli bir Gözle ilgili bir şey var O da makula dejenerasyonu ilgili Gözle ilgiliymiş. Havuç göz için çok iyidir Öyle olsaydı her gün havuç yerdik. Havuç yiyin daha iyi görürsünüz gibi şey, bu gibi şeyler bugüne kadar bilimsel olarak kanıtlanamamıştır. Tek yönlü gıda almadığınız sürece vücudun ihtiyacı olan tüm vitaminleri yediklerinizde zaten bunu alırsınız. Arkadaşlar tek yönlü gıda dediğiniz her gün aynı tip şeyler Mesela fast bahsedebiliriz. Devam edelim. Göz bozuk kişilerin çocuklarının gözlerinin bozuk olma riski yoktur. Arkadaşlar bu yanlış. Miyop, hipermetrop, astigmat, presbiyopi ve göz tansiyonunda genetik faktörün çok önemli olduğu kanıtlanmıştır. Dolayısıyla gözü bozuk olan kişilerin çocukluklarında gözlerinin bozuk olma riski yoktur. Genetikli olabiliyor. Mesela göz tansiyonu var arkadaşlar. Sabah akşam damlam var. Televizyonu yakından izlemek gözü bozar. Bakın bu da yanlışmış. TV'yi yakından izleme gereksinimi olan kişilerin gözünde zaten kırma kusuru vardır. Yani gözü bozuktur. Özellikle çocuklarda bu durum göz bozukluğunun önemli bir işaretidir. Televizyonu yakından seyretmek göz bozukluğunun işareti arkadaşlar. Çocuklarımıza bakalım. Gözde ışık çakmaları ve leke göz bozukluğunun belirtisi değildir. Yanlış. Belirtileri görülen bu ciddi durumdan mutlaka ciddiye alınmalı ve bir uzmana, doktora danışılmalıdır. Yine bir yanlış. Yanlış. İsli güneşe veya güneş ışınlarına karşı gözleri korur. Bakın bu yanlış. Bu tip materyaller göz bebekin büyüklüğünden göze zararlı ışınların daha fazla girmesine neden olur. Güneşe veya güneş ışınlarına ultraviolet ışınları ve belli dalga boyunu absorbe eden, absorbe eden pardon camlarla bakılması gerekir. Yani islil güneşe bakılınca arkadaşlar gözü korur. Bu ee, şehir efsanesi demek ki bu doğru değil. Yine devam edelim şimdi. Bilgisayar onları gözü bozar. Yanlış. Görme pasif bir eylemdir. Gözünü de kırmak sure olanlarda baş ve boyun ağrısına neden olabilen atari tipi oyunların sağlıklı göz üzerinde özdesinde olumsuz etkisi yoktur. Hatta göz tamberinin tedavisinde olumlu etkileri olduğu tespit edilmiştir. Bilgisayar oyunları gözü bozar. Bu yanlış. Doğrusu onu Çok ağlamak göz yaşlarını kurutur. Ağlamak özellikle de çok ağlamak göz yaşlarını kurutmaz. Şaşılığı olan bir çocukta hiç gözlük takmayıp doğrudan ameliyatla kaymayı düzeltmek doğrudur. Bakın bu da yanlışmış. Şaşılık sadece gözün basitçe kaymasından ibaret değildir. Beraberinde görme bozukluğu ve görme tembelliği de olur. Bu nedenle görmeyi düzeltmeye hiçbir tedavi yapılmadan ameliyat yapılması yetersiz bir uygulama olacaktır. Öyleyse önce hastaya görme bozukluğuna uygun gözlük verilmedi. Görme tembelliği varsa bununla ilgili tedavi yapılmalıdır. Bazen yıllarca sürebilen bu tedaviden sonra hala düzeltilemeyen bir kayma mevcutsa belki bu ameliyat edilebilir. Uzmanlar böyle söylüyor. Ancak ileri derecede kayması olan hastalarda önce ameliyatla kayma düzeltildikten sonra görme bozukluğu ve görme tembelliğinin tedavisi de yapılabilir ileri durumlarda. <gülüyor> ameliyatla şaşılık tümüyle düzeltilebilir. Düzeltilebilir fakat görmesi belirli bir dereceden düşük olan gözlerde oluyormuş arkadaşlar. Ameliyattan bir süre sonra tekrar kayma ortaya çıkabiliyor. Görme dereceleri her iki gözde de iyi ve iki gözde görme fonksiyonlarında da bozukluk olmayan hastalarda ameliyatla sağlanan düzelme sürekli olacaktır. Yani görme bozukluğu yoksa oluyor arkadaşlar şaşılık. Görme bozukluğu varsa ameliyatta e, tekrar olsa bile çıkabiliyor. Şaşılık ameliyattan sonra gözlük ihtiyacı ortadan kalkar. Hayır arkadaşlar şaşılık ameliyatının etkisi ve amacı kaymayı düzeltmektir. Şaşılık ameliyatının görme ile bilgisi yoktur. Ameliyatla kayma düzeltildikten sonra hasta yine aynı gözlüğünü, gözlük takıyorsa, gözü bozuksa takmaya devam edecektir arkadaşlar. Şaşılık ameliyatından sonra görme tembelliği düzelir. Arkadaşlar bu yanlış. Şaşılık ameliyatı görme derisini etkilemez. Ameliyattan sonra görme de hiçbir artış olmaz. Hasta ameliyattan sonra yine gözlüğünü takmaya tembelliğin tedavisine devam eder. Yine bir yanlış. Kayan gözü görme tembelliği varsa kaymayan göz kapatılarak, Tembellik ortadan kalkabilir. Tembel gözlerde etkili tedavi diğer gözün kapatılmasıdır. Günlük kapama süresi ve kapamanın ne kadar devam edeceği sürekli kontrolle doktor tarafından belirlenir. Bazı tembel gözlerde kapama ile çok iyi sonuçlar alındığı gibi bazen de tembellikte hiçbir düzelme kaydedilmemiştir. Bu tembelliğin derinliği ile ve gözdeki görme bozukluğunun derecesiyle ilgilidir. Bakın yine mi yanlış? Görme tembelliğinin tedavisinde A vitamininin kullanılması havuç ve balıktan zengin bir beslenme etkili olur. Biraz önce A vitamini söylemiştik. Hayır arkadaşlar yeterli derecede ve direkt bir etkisi yoktur. Görme tedavisi, görme tembelliğinin tedavisinde esas hastanın uygun numaradaki gözlüğünü takıp iyi gören gözü kapatılması ve tembel olan gözün görmeye zorlanmasıdır. Yani şu şekilde bir tarafı kapatıp öbür tarafını görmeye çalışacaksınız arkadaşlar veya okumaya. Göz tamberliğinde tabii bu yapılacak. Bebekte göz kayması varsa tedavide acele edilmemelidir. Bebek büyüdükçe kayma da kendiliğinden düzelir. Bu yanlış. Bebekte göz kayması varsa hiç zaman kaybetmeden tedaviye başlanmalıdır. Çünkü tedavide gecikildikçe ilerlemesi ilerlemesine yol açılmış olur erken tedavi. Yine bir yanlış. Çocuktaki şaşılık birkaç yıl gözlük takmakla düzelir. Şaşılık düzeldikten sonra gözlük çıkarılır ve şaşılığın tedavisi tamamlanmış olur. Arkadaşlar bu yanlış. Bazı tür şaşılıklarda sadece gözlük takmakla düzelir ama yata gerek kalmaz. Fakat bu tür şaşılıklarda şaşılık gözlük takılıyken düzelir, gözlük çıkarılınca yine kayar. Dolayısıyla çocuğun hiç çıkarmaması gerekmektedir. Arkadaşlar bakın şimdi birkaç tane madde var bu da bunların hepsini okuyacağım size. Göz üzerinde yanlış olan genel kanılar yani yanlış bildiğimiz doğrular. lens kullanımı gözlük numarasının artışını engellemez. Gözlük kullanıp kullanmamak numarayı değiştirmez. Göze sıkmanın faydası yoktur hatta zararlıdır. Çocuk büyüdükçe göz kayması düzelmez. Yakından televizyon seyretmeni göz bozulmaz. Yakından televizyon seyreden çocuğun gözü bozuk olabilir ama daha iyi görebilmek için televizyona yaklaşır. O yüzden gözü bozuk olduğundan muayene edilmesi lazım. Göz muayenesi doğuştan itibaren yapılabilir. 3 aylıkken itibaren bebeklerin gözlük takabilmesi mümkündür. Halk arasında dinlendirici olarak tanınan gözlük numaralıdır ve ihtiyacı olana verilir. Bilgisayar başında uzun süre durmak gözü bozmaz. Gözlük takınca göz alışır, numara ilerler, düşüncesi yanlıştır. Başkasının gözlüğünü veya yanlış numaralı gözlük takmak gözü bozmaz ancak şikayete neden olur. Gözlük denensin muayenesiz alın kullanılması doğru değildir. Bebeklerde katarak veya glokom yani göz tansiyonu görülebilir. Gözüne yabancı isim kaçanların kullanıcı, kızarıklığı giderici ve uyuşturan bazı ilaçlar göze zarar verir. Gözün parlaması için kullanılan damlara zararlıdır. Göz tamverliği ameliyatta düzelmez. Küçük yaştan itibaren gözlük kullanılması ve gözün diğerinin kapatılıp diğeriyle de bakılması, kitap okunması, zorlanması yoluyla düzelebilir. 7 yaşın altında olabiliyormuş bu. Göz tansiyonu ilaçlarının ömür boyu kullanılması gerekir. İşte benim kullandığım gibi. Ben de tansiyon ilacı kullanıyorum. Göz banyosunun göze bir faydası yoktur. Başkasına iyi geldi diye göz damlası gelişir, güzel, kullanılmaz. Çok kitap okumakla göz daha da bozulmaz. Zaten bozuktur. Gözde hissedilen her ağrı mutlaka göz zahsızlığına kaynaklanmayabilir. Glokom yani göz tansiyonu ilerleyip göz tarif tahrip yaptıktan sonra belirti verir ve kalıcı hale gelebiliyor arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir videoda yine buluşacağız sizlerle. Bize abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizi takip etmeyin, unutmayın. Hayırlı günler. Kendinize iyi bakın, kendinize iyi davranın. Hoşçakalın, kalın Evet arkadaşlar, yeni bir videomuza daha birlikteyiz. Göz sağlığıyla ilgili doğru bildiğimiz yanlışlara bakacağız şimdi. Hemen başlayalım. Yanlış gözlük taktığım için gözüm bozuldu. Arkadaşlar bu yanlış. Hatalı verilen gözlük ve lens numaralarından dolayı göz numarası daha hızlı ilerlemez. Ama bundan kaynaklanan net görememe nedeniyle göz etrafında ağrı, baş ağrısı, yakın çalışırken çabuk yorulma, sıkılma gibi şikayetleriniz olabilir. Lens kullanınca numaradaki artış durur ve yavaşlar. Yanlış arkadaşlar. Doğrusu kontak lenslerin böyle bir etkisi yoktur. Fakat lens kullanan hastalar genellikle 17-18 yaşlarında Lens kullanmaya başlarlar. Bu dönemde bozuklukların normal seyri gereği hipermetropi geriler. Miopideki artış hızı da yavaşlar. Bazı hastalar bunun lens kullanmaktan kaynaklandığını zanneder. Doğrusu bu. Başka birine bakalım şimdi. Gözlük takınca gözlümdeki bozukluk zamanla düzelir. Bu yanlış arkadaşlar. Gözlük göz numarasını düzeltmede etkili olmaz. Net görmenizi sağlar. İlkokul öncesi dönemde olan hipermetrop yaşla geriler. Genelde 45 yaş sonrasında da var olan miyop geriler. Bunda gözlük veya lens kullanmanın etkisi yoktur. Yine yanlış bir şey bakın. Göze limon sıkmak mikroptan kırar. Allah Allah. Göze limon sıkmak mikropları kırar. Arkadaşlar göze limon sıkılır mı? Benim bildiğim limon çorbaya sıkılır. Tabii ki yanlış. Limonun asitli olan suyu. Göz için son derece tarih edicidir. Tek damlatmada sadece yeme ve aşırı sulanma yapar. Bu sulama ve tahriş neticesinde göz daha parlak ve gözü bir daha iri olur. Ama eğer olay sık sık tekrar edilirse kornea tabakasında keratit denen çok ağır bir tablo ortaya çıkar. Yani arkadaşlar göze değil çorbaya damlatıyoruz libanlarımızı. Yine bakın yanlış. Gözde şiddetli ağrı mutlaka büyük göz hastalığının belirtisidir. Bu yanlış. Gözde hissedilen her ağrı mutlaka bir göz rahatsızlığından kaynaklanmaya bilir. Örneğin sinücüt ağrısı sadece göz ağrısı gibi göze vurabilir ve baş ağrılarının bazı sipleri sadece göz ağrısı gibi görünebilir. Fakat gerçekten göze ait, ağrı, e, göze ait bir ağrı ise beraberinde gözle kızarıklık ya da görme azlığı tabloya eşlik eder. Bakın gözle hissedilen ağrı mutlaka bir göz hastalığının belirtisi değildir arkadaşlar. Tabi bunu doktora gitmekte fayda var. Yine bakın bir yanlış. Lazer ameliyatı olursam göz numaram sıfır olur. Yanlış. Doğrusu neymiş? Hemen bakalım. Göz canlı, dinamik bir organdır ve kendi kırma gücünü değiştirme yeteneğine sahiptir. Bu yüzden farklı ortamlarda ışığın şiddetine ve mesafesine göre, ölçüm yapan aletin modeline göre ölçülen numara değişebilir. Fakat ne olursa olsun mutlak sıfır gibi bir garanti ne yazık ki günümüz teknolojisi ile mümkün değildir. Ha, lazer ameliyatı olunsa bile arkadaşlar bakın sıfır gibi bir garanti yani doğuştan göz olacak gibi hali yok tabi. Demek ki organın bir yerine bir şey olduğu zaman arkadaşlar oraya bir lazer de değilse, bir bıçak da değilse, bir ameliyat da olsa demek ki sıfır olmayacak. Bu önemli. Şimdi bakın lazer ameliyatı olanlar ileride katarak ameliyatı olamaz. Lazer ameliyatı olanlar ileride katarakt ameliyatı olamaz. Yanlış arkadaşlar. Şimdi doğrusuna geçelim. Bu tip kırma kusurlarına düzeltici lazer cerrahisi kornea üzerine uygulanan bir işlemdir. Gözün iç kısımlarıyla normal şartlarda ilgisi yoktur. Bu yüzden hastalar ileri yaşlarda rahatlıkla katarakt ameliyatı olabilirler. Bakın başka bir yanlışa geldik. Kitap okumak gözü bozar. Bu da yanlış. Göz doktorlarının bir başka sıkıntısı kitap okuduğu için gözleri bozulduğunu iddia eden hastalarıdır. Böyle çok hasta geliyormuş onlara. Görme sorunlarının daha çok okul çağında ortaya çıktığına dikkat çeken doktorlar bunun okumakla ilgisi olmadığını yani göz hastalığı, bozukluğu, uzak ya da yakını görememe ile ilgili olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu kadar. Bir sonraki videoda yine buluşmak üzere arkadaşlar. Abone olmayı Unutmayın. Bu arada şunu da belirtelim. Bu bilgileri topluyoruz kaynaklardan. Tabi biz doktor değiliz. Uzman da değiliz. Yardımcı olmak amacıyla videoları çekiyoruz. Bilgilendirmek amacıyla. Ara sıra kelimelerde böyle bak şimdi oldu mesela. Kelimelerde de böyle kaypaklık olabiliyor. E bu da insanlık hali arkadaşlar. Burada bir şey demezsiniz herhalde. Tekrar teşekkürler. Kendinize iyi bakın. İyi davranın. hoşça kalın, Dostça kalın.